Herkese merhaba, ben Avrun Demir. cryo 9 ile gelen Geodesic 5.0 finish özelliği ile finish takım yolları oluştururken benzersiz olanaklar sağlar. Finish takım yolları oluşturduğumuz zaman manuel tanımlamak zorunda kaldığımız takımın giriş ve çıkış hareketlerini, simultane hareketlerini artık geodesic finish ile otomatik olarak ayarlayabiliriz. Referans olarak isteyeceğimiz yüzeyleri seçtikten sonra aksis kontrolle ile takımın simultane hareketindeki alabileceği maksimum açıyı Link parametresi ile de takımın e, simultane hareket sırasındaki giriş ve çıkışları, yüzeyler arasındaki bağlantılarını tanımlayabiliriz. Ve böylelikle hızlı ve kolay bir şekilde finiş takım yollarını oluşturabiliriz. Simülasyonda ise yine e, takımın dalma kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Modeldeki dalmaların ya da fixtürlerin olan çarpmaların kontrollerini simülasyonda da kontrollerini sağlayabiliriz takım yolunu oluşturduğumuz zaman georegisik finish ile modeldeki adaları veya havuzları referans olarak takım yolunu oluşturduğu için dalmaların da önüne geçebiliriz. Kavuşipot komutuyla da dalma kontrollerini gerçekleştirebiliriz.